Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir kripto para videosu hazırlayalım istedik. Biliyorsunuz son dönemde kripto paralarda önemli bir düşüş söz konusu ki burada sadece Bitcoin'den bahsetmiyoruz. Bazı altcoinlerde adeta bir çöküş yaşandı. Bu çöküşle birlikte aslında tüm kripto para piyasası bu düşüşten etkilendi diyebiliriz. Aslında FED kararı öncesi biliyorsunuz Mayıs ayının hemen başında FED toplantısı gerçekleşmişti. Ve bu FED toplantısında faiz artırım kararının geleceği zaten biliniyordu. Faiz artırım kararının geleceği bilindiği için de zaten kripto paralarda 2-3 haftadır bir düşüş söz konusuydu. Ve bu düşüş faiz artırım kararından sonra tersine dönecek diye bir beklenti mevcuttu. Ama tam olarak öyle olmadı. Fed faiz kararını açıkladıktan sonra Bitcoin ve ilk yüzde bulunan diğer altcoin'lerin pek çoğu aslında böyle %5, %10 arasında bir yükseliş trendi yakaladılar. Ama bu çok uzun sürmedi arkadaşlar. Hemen ardından yani o %5, %10 yükselişin hemen ardından ani bir düşüş süreci başladı. Ve bu düşüş hala hazırda devam ediyor arkadaşlar. Şu anda biz bu videoyu çektiğimiz tarihte Bitcoin'in fiyatı 31.855 dolara kadar gerilemiş durumda. En büyük altcoin'i alan Ethereum ise 2.420. 6 dolara kadar gerilemiş durumda. Fakat bunların yanında bir de ben burada Zuna'ya bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü son birkaç günde özellikle geçtiğimiz günde dahil olmak üzere çok büyük değer kayıpları yaşadı bu coin. Ve 100 dolarlardayken bir anda 4 dolara kadar düştü. Bu bir panik havasına neden oldu. Yani sadece Terra tarafında Luna tarafında değil tüm kripto para piyasasında bir panik havasının yayılmasına sebep oldu. Hatta Terra'nın Stable coin'i bile bir anda 0.3 dolarlara gördü ki biliyorsunuz normalde stable coin dediğimiz olay sabit bir coindir. Yani dolarla sabitse fiyatı hep 1 dolardır. Altınsa işte gram altın ne kadarsa ona eşittir vesaire. Ama burada ne oldu? Stable coin olarak gösterilen USD bir anda... 1 doların altına düştü ki 0.3 dolarlara kadar geriledi. Hatta bunu toparlamak için vakıf elinde bulunan Bitcoin'leri sattı. Bitcoin'lerin yanında Luna, Terra vesaire satışı gerçekleştirdi ve biraz toparladılar. Fakat tam olarak da yine 1 doları göremediler. Dolayısıyla bu durum piyasalarda bir panik havasına neden oldu. Panik havası ile birlikte ne başladı? Diğer coin'lerde de satışlar başladı. Yani Terra'daki, Luna'daki düşüşü görenler dediler ki ya benim yatırım yaptığım coin de düşebilir. Ben ne zaman çıkarsam zarar etsem bile bu aslında benim karımdır diye düşünerek panik satışlarına başladılar. Dolayısıyla bu panik satışları da beraberinde kripto paraların hızlı bir şekilde düşmesine zemin hazırladı. Az önce de belirttiğim üzere şu anda bitcoin 31 bin dolara düşmüş durumda arkadaşlar. Pek çok kişi bitcoin'in daha da düşeceğini varsayarak elindekileri çıkarmaya başladı. Hatta bazı büyük vakıflar vesaire yüklü miktarda Bitcoin satışı gerçekleştirdi. Bazı soğuk cüzdanlardaki Bitcoin'lerin borsalara girerek satışı gerçekleştirildi. Bu da piyasada genel olarak bir düşüş eğilimini hazırladı. Tabii önümüzdeki süreçte neler yaşanır neler yaşanmaz bilmiyoruz. Hali hazırda bir FED kararı açıklanacak. FED kararından sonra... Piyasalara nasıl bir yansıma olacak? Bunları kestirmek biraz güç. Lakin önümüzdeki süreçte kripto para yatırımcılarını çok da parlak günlerin beklediğini söyleyemeyiz. En azından görünen tablo bu şekilde. Yani buradan 30 bin dolardan bir anda bitcoin'in ya da herhangi bir 200'de bulunan altcoin'in 2x, 3x yapması çok da muhtemel görünmüyor. Tabi panik satışlarından da biraz kaçınmak lazım. Lakin dediğimiz gibi kripto para piyasası her zaman risklerin olduğu bir piyasa ki risklerin diğer... Piyasalara göre çok daha yüksek olduğu bir sektör. Dolayısıyla burada yatırımı yaparken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Herhangi bir tavsiyeye kulak asmamakta. Bazen sizin olabilir arkadaşlar. Hala hazırladığında mesela ben az önce baktığımda 4 dolardı. Şu anda 3.3 dolara kadar düşmüştür. durumda. Yani ani bir çöküş daha yaşadı. Saniye saniye düşüyor. Çok enteresan gerçekten. Önümüzdeki süreçte ne olacak ne bilecek. Bunu kestirmek de biraz zor. UST'ye bakalım o ne kadar olmuş. Dediğim gibi normalde stable coin olması lazımdı ama şu anda pek de stable bir coin olduğunu söyleyemiyoruz. Evet şu anda TerraUSD yani USDT de 0.56 dolar sınırında arkadaşlar geçtiğimiz gün bayağı bir düşmüştü. Yine biraz toparlamışlar. 0.56 dolara kadar çıkmış ama dediğimiz gibi bu bir stable coin. Stable coin dediğiniz zaman bunun piyasa değerinin 1 dolar olması lazım. Bu da TerraUSD'ye olan güveni tamamen sarsacaktır. Bundan sonra stable coin tarafında pek çok kişinin ben Dürüst olmak gerekirse USDT'yi tercih edeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Bunun arkasında bir MTA yok bu arada. Bir algoritma var. Terra bunu algoritmayla yapmak istiyordu. Bir MTA olmadığı için de bu düşüşler normal karşılanabilir. Eğer kripto para konularında böyle kafanıza takılan herhangi bir soru olursa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince sizlere aydınlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.